Artık Emre Belezoğlu'nda, herkes biliyor, bir telefonla dünyayı Fenerbahçe'ye getiriyor. Bir tek yapamadığı şey, paramız olmadığı için Mestri'nin aldığı Neymar'ı getiremiyor. Abi sen telefon et, ben oraya kadar koşar koşar gelirim.